Selamun Aleyküm, tekrar arkadaşlar. Ee, bir sıkıntı oldu, düştük, tekrar bağlandık. Şimdi e, El-Hiyarat'ı anlatıyorduk. En son Khattu Nesil ayeti anlatıyorduk. Şu alt kısımda kalmıştık Ahmet. Bu Khattu'l-Azvi'nin şu 3-5 bunun anlamı şimdi anlaşılıyor. Evet. Yani anlaşılıyor. Atıfı ondan küçük olmaz. Yani burada 16 kaç rakam yapayım. yazıyorsa normal metin rakamından bu kadar küçük yapıyor. Evet burada başka bir şey yok Ahmet. Soracağım var mı burada? Yok hocam. Yani şu anda o zaman biz e, bir diğer ayar en neshu vel azhu ne demek? Zaten az önce azmdan bahsettik. Evet. Atıfı kopyalama mı? Evet. Şöyle nesih kopyalama demek nesih seçeneğinde kopyalarsak atıf bilgisi olmuyor. Yani nesih aslında buradaki anlamı atıf bilgisi olmadan kopyalama demek. El azhu da atıf bilgisiyle birlikte kopyalama demek. Bakalım bununla ilgili hangi ayarlar var? Şimdi burada dikkat edersek bu Erki Yarat program ayarları kısmında genelde bir ön izleme kısmı var değil mi Ahmet? Diğer pencerelerinde vardı. Buranın ön izlemesi de bu. Burada misal diyor. Önceki şeylerde Nemuz eşliyordu. Tamam mı? Yani bizim yapacağımız ayarın e, nasıl olacağını bize gösteriyor. Şimdi burada bakalım e, ne gibi ayarlar var? E, birincisi El azf zaten varsayılanı geri yüklemek demek. Tamam mı? Burada el azbu diyor. El azf atıf bilgisi demek. Atıf ilgili ayarlara bakalım. Yani bunların seçilmesi ne demek? Hangisini seçersek bu ayar uygulanacak demek. İhatatu mastar el azbi bi alametei tansis. Evet. Atıf kaynağını ve metnini diyor. Eee Alamete tansı şu, ne diyelim, şu iki, üçgen işareti var iki tane. Şu işareti Ahmet, gördüm mü? izlemedi? Atif şeyin diyor, bak şurada bu işaretin için alıyor diyor. Buna ne ad verelim? Artık tırnak içine mi diyelim artık? Çift tırnak mı? Par diyelim par yani? Parantez diyelim? mi diyelim? Parantez de değil. Bu artık ne demek? Buna bir isim söylemek lazım, bilemiyorum. Yani, bak bunu... Bak şimdi Ahmet şuraya, şuraya dikkat et Ahmet. Bak şimdi buraya bak. Şu anda bu seçili değil. Bak seçtim ne oldu? Fark ne oldu? Gördün mü? Evet hocam. Fark ne oldu? Bana söyle bakayım. Yani iki şeyi, ifadeyi yani o iki çizgi arasında. Kitap oldu. adını bak kitap adını. Evet. Çift tırnak için aldı veya almadı bak. Tıkar. Nasıl çift tırnak için alıyor kaldırırsak tırmak için alınır. Bu evet. alınmış Evet hocam. Tamam demek ki atıf kaynağını alıyor ama metinde değişiklik olmuyor dikkat edersen. Metin şu anda çift tırnak içerisinde. Tamam mı? Evet hocam. Tamam şu anda bu şeyde zot Zoom'da Ahmet, kayıt yapıyoruz ya. Kayıt bitince bir de onu Artık ne yapıyorsa şuraya çeviriyor artık. Ee, bir çevirim yapıyorum. Artık görüntüyü çeviriyor. Şimdi burada atıf bilgisi gördüğümüz gibi ne oldu? Her halükarda çift tırnak içerisinde. Ancak eserin adı da çift tırnak içerisinde alınsın alınmasın Birinci şeyimiz bu. Bu anlaşıldı mı? Tamam. Yani ikisinin arasını alınca ne oluyor hocam? Ya onu kitap adını çift tırnak içinde gösteriyor yani. Bu bir artık sadece bu mu? Ha. Tek farkı bu yani. Tabur. Tamam. Yani eser adını bak çift tırnak içinde mi göstersin yoksa göstermesin? Bunun dilkinin ayarı bu. İkincisi İhatatu rakamul azvi bi hilale diyor ki atıf rakamını yani cilt ve sayfa numarası diyor parantez içinde alınsın mı diyor. Bak e bunu seçmezsem, bak parantez içinde olmadan gösteriyor. Buraya dikkat ettin mi buraya şu an? Bak dikkat et. Seçtim bunu. Park anlaşıldı mı? Evet. Demek ki e, cilt ve sayfa numarası parantez içerisinde gösterilsin istiyorsak rakamil azbi Azvi, Bilhilale'ye tıklayacağız. Göstermesi istemiyorsak bunu e, e, kaldırmamız lazım. Bu anlaşıldı mı? Evet. Evet. Üçüncüsü İhatatul azvi Kamilen Bi ma'ku feyni Köşeli panze içerisinde Hepsi köşeli panze içerisinde Gösterilsin diyor. Seçeyim bunu. Evet. Ve şuraya dikkat ettim mi? Evet. Demek ki Bunu tıklarsak Kitap adı ve cilt ve sayfa Numarasını köşeli panze içerisinde Alıyor. Tamam. Şimdi geldik. Mekânû vada'il azvi Ne demek? Atıf bilgisini yani gösterme yeri, yani bu kitap adını ve cilt ve sayfa numarasını nerede göstereyim diyor. Vada'il azvi kablen nasfisi Atıf bilgisini diyor metinden önce göster. Bak bu seçili olursa başta gösteriyor. Gördün mü? Bak bunu kaldırayım. Bu sefer sonda gösteriyor. Bu fark anlaşıldı mı? Evet. Ya bak, eğer atıf bilgisi başta gösterilsin dersek bunu seçeceğiz. Bunu eğer göstermesi istemiysek altı artıyor. Bu de... tabii kitaplarda böyle olacak değil mi hocam? Yani kitapta nasıl istiyorsan. Hayır şöyle yani, sen bir kitaptan veya da bir ayeti atıf bilgisiyle kopyalarsan bunu burada yapıştırdığın zaman işte atıf Şükürler. bilgisini alta veya üste koyacak yani. Tamamdır. Mesela bizim e, Türkçe'de atık bilgisi altta yazılıyor örneğin mesela. Evet. Değil mesela bizde altta yazılıyor. Aslında bize bunun seçili olmaması daha makul gibi geliyor. Yani. Bu neymiş? Vadul azvi fi satrin müstakillin. Yani atık bilgisini diyor müstakil satılda mı koysun? Bak bunu kaldırırsam, bak şimdi dikkat etme etmemek. Şimdi şimdi bu atık bilgisi değil mi? Bunu kaldırırsam bunu Metne bitiştiriyor. Eğer işaretlersen müstakil olarak veriyor. Bu anlaşıldı mı? Evet hocam. Ya metne birleştiriyor da müstakil. Veyahut da alt satırda veya üst satırda veriyor artık seçimimize göre. Tamam mı? Evet. Tamam. Şimdi gelelim. Nasıl nassul mensuhu Şimdi gelelim. Kopyalanan metin nasıl olsun? Yukarıdaki ayarlar. Atıf bilgisiyle ilgiliydi. Tamam mı? Buradaki ayarlara bakalım. İhata tuğunu nasıl silmen? Sıkı bir Şu artı şuna köşeli parantez mi diyeceksek? Alameteyi tensis ne diyelim? Onun bir Türkçe bir şey bulmak lazım ama atı çift tırnak diyelim şimdi. Değil mi? Öyle diyelim. Bak, şurada çift tırnak içinde görüyorsun değil mi? Bak, şurada. Bu seçili olduğu için çift tırnak içinde. Bunu kaldırsak çift tırnak içerisinde olmaz. Evet. Şunu anlaşıldı değil mi? Bak. Atıf metni çift tınakçı alıyor. Hasfut teşkili nasıl nasil mensuhu. Bu da bu kopyalanan metinde mesela şu işte Ün kelimesinde var mesela değil mi? Eğer hareket varsa harekeyi sil demek. Şimdi ana şuraya dikkat et. Şurada var hareket. Bak bunu kaldırdığım zaman hareketi siliyor, gördün mü? Evet. Yani biz hareketli bir metni atıf bilgisiyle kopyaladığımız zaman eğer e, harekenin e, olmadan, hareketsiz olarak, yani hareket olmadan metnin kopyalanması istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Bizim yapmamız e, buradaki işareti kaldırmamız gerekiyor. Tamam, şimdi yine kaldığımız yerden devam edelim. Evet, geldik. Hasfu erkamil havaşi minel nasil mensuhi. Bu ne demek? Kopyalan metinden diyor, dipnot numaralarını silmek diyor. Yani şimdi bu Şamliye'deki bazı kitaplarda dipnotlar oluyor. Altında dipnot rakamları oluyor. Tamam mı Ahmet? Eğer bunu seçersek o rakamları sil diyor. Dipnot rakamlarını diyor kopyalanan metinden sil diyor. Bu anlaşıldı mı? Evet. Mesela şurada bir dipnot rakamlar gördün mü Ahmet? Evet. Şimdi bunu seçtiğin zaman buradan değil de kopyaladığın yerden bunu silecek. Yalnız ben bunu denedim Ahmet, çalışmadı. Bilemiyorum artık ben bir hata yaptım, bilemiyorum yani. Yani ben bunu kaldırıp e, kopyaladım, yapıştırdım. Rakam silinmedi ama artık ya ben bir yerde belki gözden kaçan bir hata yaptım, bilemiyorum. Tamam, buradaki ayarlar bu kadar Ahmet. Bunlar için soracağım var mı? Yok hocam. Tamam. İftirali tıklarsak varsayılan geri geliyor. Şimdi bir sonraki seçeneğimiz Ardül Kitap. Ne demek? Kitabın Ardül Kitap yani kitabın gösterimi. Gösterim. Burada kitapların ve pdf'lerin, yani eğer varsa kitabın pdf'si, bunların gösterilmeyle ilgili ayarlar var. Ardül Musavvarat iftiradiyen izâ kânet mutahatan. Diyor ki, musavvarat pdf'ler demek. Ee, Mümkünse diyor, pdf'leri varsayılan ayarda gösterdi. Ardun musavvarat, pdf'leri göstermek. İftiradiyen varsayılan ayarda izelkanet müteahaten. Arada müteahaten okunduğum bilemiyorum. Müteah, değil mi? Okunuşu öyle olması lazım. Evet, şimdi geldik. Ardun hıdematı. Hizmetlerin sunulması ayarları. Mütbaku haza ala alat tevribatil ciddiyeti fakat velaysel haliyeti. Diyor ki bu ayarlar diyor, mütbaku uygulanır. Mütbaku haza alat tevribatil dedi yeni sekmeleri. Sekme ne de demek yani yeni pencereler demek. Sekme anlaşıldı mı Ahmet? Evet. Ne demek yeni pencere? Yani şöyle diyeyim, şu anda bir kitabı açtım diye mi Şu bir sekme, şuraya bir kitap daha açarsam bu da ikinci sekme oluyor. Tamam mı? Şu bak birinci sekme, bu da ikinci sekme. Buna biz yani yeni pencere desek olur yani. Yeni pencere. Evet, aldığı kitap. Şimdi bakalım, bu diyor yeni pencerede ancak diyor bu ayarlar geçerli olur. Şimdi El Musavvarat, PDF'ler nasıl gösterilsin? amudiyen. Amudiyen demek dikey gösterir. İstersek buradan ufukiyen seçip şöyle yatay gösterir. Tamam mı anlaşıldı mı? Evet hocam. Amudiyen dikey yani sayfa yönü dik olur. Ufukiyen seçersek ne olur? Yatay gösterilir. Yani maksat anlaşılıyor mu? Evet hocam. Hedefe dikey yatay ya şimdi bir tane pdf'si olan bir şey açalım. Şu anda Ami Dünya seçilir burada değil mi? Bir tane pdf'si olan bir kitabı açalım. Şu kitap pdf'si var. Bu açıldı mı acaba? Açıldı tamam pdf'sini biz nasıl anlıyorduk? Eskiliyesi hatırlayalım. Bir kitap açtığımız zaman yanda ee, evet, pdf simgesi olursa bunu tıkladım. Bak şu anda pdf dik açıldı değil mi Ahmet? Şimdi evet. ayarlara gelin. Diyeyim ki Musa pdf'ler PDF'ler ufküyen olsun. Muafık diyeyim. Dedi ki bak, bu açık olan da değişmez. bunu önce bir kapatmam lazım. Şimdi tekrar açayım bunu. Ee, Muaf karanmlandı, değil mi? Açalım. Şimdi PDF tıklayayım. Bak, PDF'i Ahmet nerede açtı? Yatağa açtı, yani alt kısımda açtı. Gördün mü? Bu anlaşıldı mı? İnşallah anlaşıldı. Yani yatay derken alt Yataydan kasıt alt kısımda. Sol evet. Ha, öyle. Tamam mı? Bu şekilde. Ben yan açacağını zaten etmem. Gerçi yan saçma yani olur. Yani ben de öyle önce sağ. aslında işin açıkçası öyle olacak diye tahmin ettim ama öyle olmadı yani. Yani çok da saçma olur hocam. Çünkü şey pdf ya yan olursa. Ya bu zevk meselesi altı ve ahmet tamam mı? Evet. Alt altı ve Evet. Tamam o zaman bu ayar en azından şu anda. Ayarın ne anlama geldiğini bilelim. Ya şöyle bazen belki İhtiyaçlı olabilir. Biliyor musun? Bazen çalışma şekline göre. Tamam. tamam. Şimdi tekrar buraya gelelim. E, Etkrıc Tahriş ne demekti? Bunlar Hiç e, şey mi hocam bu kitabın? E... Bu nerede işe yarıyordu? Hadislerin tahrici yani bunların kaynaklardaki geçtiği yerlere gösterilmesi. Bu nerede gözüküyor? Evet. Hadis kitaplarında falan hocam. Tamam bir tane hadis kitabı açalım. Yok. Hemen gelelim buraya. Yani, Muakkar'dan bulabilirsek Buhari'yi açmıştık dem önce de. Şöyle evet. Şuraya bir buharı yazalım. Altta hocam. Onun yedi sekizinci sıra Öyle mi nerede? Tamam. Çok güzel. Evet. Şimdi tarih düğmesi biliyorsun hadis ekrana geldiği zaman aktif oluyor eğer tahriş varsa. Bak şimdi aktif oluyor değil mi? Bak bu ne diyor? Şöyle alt alta çizgi tahriş. Ben onu tıkladım şu anda. Tahriş bu şekilde gösterildi tamam mı? Evet. Şimdi ben buraya geleyim. Buradan ufuk yiyen seçeyim. Muvafık dedim. Tabi ilk açık pencerede bu işe yaramıyordu hatırlarsın değil mi? Öyle dedim. Ya. Dedi? Evet. Açık olan dedi. pencerede bu işe yaramaz dedi. Tamam. Şimdi bunu bir kapatıp tekrar açalım. Geldik buraya. Şimdi tahrici tıklayayım. Bak altta gösterdi. Aynı pdf'de olduğu gibi Ahmet. Gördün mü? Yani orayı tıkladığı, tıkladığımız zaman yaparsak tıkladığım, bunu alt kısımda gösteriyor Ahmet. Tamam mı? Ee, yani tahriç kısmını ya altta ya da sol tarafta. Ya da yanda. Ama yanda, o değilse diyelim. sol tarafta. Değil of e abi, altta, Bize altta, göre olur. evet. Tamam. Bu şekilde oluyor. Tamam. Anlaşıldı. Dediğiniz gibi biraz zevk meselesi. Yani bu zevk meselesi oldu, bir oldu. de bazen belki ihtiyaç olabilir miyse <gülüyor> şey. Ahmet. Tamam Şimdi bunu da kapatalım. Evet, başka ne ayarlar burada bakalım. Evet, teracim ne demekti? Teracim bir şey hocam, e, hayatları değil mi? Evet, ravilerin hakkında bilgiyle. Ravilerin hayatları. Evet. Evet, bu, bunu da ufuk yiyen veya da varsayılmanın neymiş? Bunun varsayılmanı ufuk yiyenmiş. Biz istersek bunu hamudiye yapabiliriz. Tamam mı? Demek ki dikeyden kasıt neymiş? E, kitabın yanında, değil mi? Kitap sayfasının nedir? Evet. yanında. E, diğeri ise ne oluyor? O zaman tamam, kitap tamam, sayfasının tamam. altında. Tamam Evet. Şeceratel esanet ne demek? İsnad zinciri. Evet, isnad zinciri hadis kitabında vardı. Bunu da istersek yatay, istersek dikey gösterebiliriz. Hayır. Hepsi tamam. anlaşıldı hocam. Bu anlaşıldı. Bunda geldik. İdadat'ul Uhre'ye geldik. Diğer ayarlar diyor, tamam mı? Burada neler var bakalım. Burada Şamil'e ile ilgili hangi ayarlar <gülüyor> var? El iftiradi varsayılan demek hıyaratul bahsi. Birinci ayarların içerisinde aramayla ilgili şeyler var Ahmet. Ee, seçenek. Kıyarat yani seçenekler diyelim. Arama seçenekleri. Aded-i murabbaatil bahsi. Arama kutuları diyor. Adedi kaç olsun? Burada beş var. Hatırladım arama yerlerinde? Beş kutu vardı varsayla. Bu aklına geldi evet. mi Ahmet? Evet hocam. Şu hemen bir kitap açalım. Arama butonundaki Arama tabii şöyle tabii. Şöyle Mesela aramayı tıklayalım. Bak şunu kastediyorum. Bak burada beş tane var. Tabii. Burada aslında burada da artırabiliriz. Hayır. Şimdi şöyle burada atırsak tek tek bunu tıklayarak artırmamız lazım. Ha. Oradaysa bunun varsayılanı beş mi olsun, üç mü olsun böyle bir olsun. Mesela biz bak bunu yani buraya kapatalım. Şimdi burayı ben yedi yapayım veya üç yapayım. Muafık dedim. Şimdi bir kitap açayım ben hemen bak arama yerini tıkladım yanlış yeri. bak 3 tane geliyor değil mi evet demek ki buradan arama kutusunun veyahut da arama satırının varsayılan ayarı varsayılan tabi üzerine artırmak yapmak istersek bu alt oku tıklamamız gerekiyor tamam güzel sanıyorum anlaşıldı anlaşıldı hocam bu, bu arama yerlerinin diyor kutularına numara verilsin mi diyor. Şurada vardı yaz az önce. 1-2-3 diye. Evet, 1-2-3 evet. diye vardı. Yani buradan da görelim. İyice aklımızda kalsın. Evet. Kitap açalım Bak burada şu 1-2-3 rakam var ya. O olsun mu olmasın mı diyor. Tamam olsun dedik. Biz yine bunu 5 yapalım. Tamam. Evet fiyat nitijete alparsi bi mürjedl antkıl la bi dönl haje arama sonuçlarının diyor arama yerine geçince üzerini tıklama ihtiyaç kalmadan gösterdiyor evet. yani otomatik olarak arama sonuçlarını gösteriyor tamam altındaki ayarlar xiyaratu tahmil şimdi geldik Ahmet yükleme ayarları ne demek yükleme ayarları yani güncelleme ayarları Hani az önce dedik ki güncelleme geliyor diye. Evet. Birinci ayar tahmil tilkai lil kitap. Dur, bir iftiradı yapayım. Şimdi bir diyor, kitapları diyor otomatik yükle. Bak şimdi Ahmet ben de o seçili olmadığı için bak şu anda bir pdf güncellemesi var, otomatik yüklemiyor. Burada sadece gösterilir. Evet. Eğer ben buradan bunu tahmil şu, tahmil tilkai lil musavverat PDF'leri otomatik yükle. Seçil olsa bunu otomatik yükle rahmetin. Tamam mı? Evet. Bu ikisi anlaşılır mı? Önemli aslında yani. Yani otomatik mi olsun yoksa Yani günlerlemeyi sana sormadan otomatik programa yüklesin mi yoksa sana sorarak yüklesin. Sana sorarak seçersen yani bu otomatik seçmezsen şu anda ekranda olduğu gibi bunu tıklayıp seçtikten sonra e, şu yükleme, bedut tahmin yüklemeyi başlasın. Hmm. lazım. Evet, bu anlaşıldı mı? Evet. Diğeri, evet. diğeri şu var. İhtiyar-ül cemi'il anasır bütün diyor maddeleri yani evet. pdf ne varsa hepsini diyor otomatik olarak evet. seç diyor. Bütün ögeleri kitap ve pdf'le otomatik yüklenmesi diyor burada. Evet, bu da seçili olabilir. Ben buraya Ahmet bir mesaj yazdım. Bunların maillerine. Bakalım dikkat alacaklar mı? Buraya dedim şu seçeneği ekleyin dedim. Sadece Wi-Fi yani kablosuz bağlantı olduğunda otomatik yükle diye bir seçenek koymalar istedim? Bu telefonlarda falan var belki dikkat etmişler. Evet hocam doğrudur. Onu artık bir mail yazdım artık bakalım. Eğer ileride eklenirse belki bizim şeyi dikkate almış olurlar. Evet. Çünkü telefondan girersen tabii telefonda genelde internet sınırlı olduğu için tabii. sınırlı olabilir. Tamam. Diğeri Ahmet burada diğeri neymiş? Şaşatul kavayim. Şaşatul ekranlar demek. Kavayim de artık burada menü ekranları diyelim. Tam menü ekranları. Birincisi neymiş? hifsu halati şaşat yani ekranın durumunu yani durum ne demek Ahmet yani büyüklüğünü şeklini vesairedim bunun durumunu diyor ihtiyar kitabın ihtiyarü kitabin vel bahsi ve tahattumut şu ana bölüm seçenekleri simgelerde diyor şey yap ekran durumunu diyor Kaydet diyor. Ya yani ne demek? Program kapandıktan sonra zikredilen bu ekranları hafızda tutar ve bir sonraki açılışta o şekilde açar. Hangiler varmış ama şöyle bunu kapatayım. Bak ah, şu ihtiyarı kitap şu ilk simveydi hatırlarsan. Bu. Başka neydi El bu? Bir de ne demişti orda? Ee, bir de ve tahakkum ve terkiye. Levha-i kast ediyor şu bir de terkiye dediği de bu güncelleme. Yani bunu bu ayarı diyor ekran o durumun diyor hafızanda tutuyor. Evet, diğeri nedir? Hifzu halati izhar-il bitaqa fi şaşat. Şu ekranlarda diyor kitap bilgi fişini gösterme durumunu diyor kopyala. O da nelermiş İhtiyar-ı kitap, velbas, vettahakkum, vettarkiye. Yani bu seçili olursa program kapandıktan sonra zikredilen ekranları hafıza tutar ve bir sonraki açılışta o şekilde açar diyor. Bu varsayılan da seçili değil gördüğün gibi. Bir diğeri neymiş? Tahdid-ü adedil kütüb fi gâimetil kütübil mağrûdatı sâbikan. Daha önce açılmış olan kitaplar listesindeki Kitap adedini diyor, sınırlandır diyor. Daha önce açılan ne demek? Daha önce açılan, daha önce açtınız. Kitap Şimdi kitabına tıkladığımız zaman şurada, muakkaran değil mi? Burada evet, gösterilen kitaplar kaç adet kitap gösterirsin? Buna bir sınır koymak istersek, buraya geleceğiz. Evet. Bunu tıkladığımız zaman karşısında bak, rakam yazacağımız. Şu anda bin var buraya. Bunu istersek 2000 yapabiliriz. Evet. İstersen 300 yapabiliriz. Tamam mı? Evet. Tahti idade fi qaimetil kütübil muhammeleti sabikan. Daha önceden yüklenmiş kitaplar listesindeki kitap adedini sınırlandırmak istiyorsak bunu tıklarız. Bunun da karşısına istediğimiz rakamı yazarız. Buradan kastettiği nedir? Hemen İhtar kitabından görelim. Şu et-tenzilat yazan yerdeki kitapları söyledi tamam Ahmet. Et-tenzilat ne demek? İndirilenler demek. Bu anlaşıldı mı? Evet hocam. Yani burada yazılan kitapların bir limiti olsun dersen buraya yazacaksın. Ardu ismil ma ismil kitab kat yezmi eylakuş şamile li Diyor ki müellif ismini diyor, kitap ismiyle birlikte göster diyor. Bunun görüntülenmesi için Dört Şabat, yani Şamilerin kapalı olması gerekiyor. Diyor. Hani herhalde bunun geçerli olması için demek istiyor. Kastı şu sanıyorum. Ahmet şöyle bir kitap açalım. ya Şurada bak, burada göstermeyle bir normal kitap açalım tefsiri mücahid diyor herhalde bunu kastediyor yani. Öyle olması lazım. Başka bir kitap açalım. Ne olabilir burada? Usulü serasi yazsak usulü serasi diyor. Evet. Başka ne olabilir? Böyle müellif adı olmadan bir kitap yok mu? Mesela muatta açalım. Şerh usulül Evet. Bu ayara gelelim şimdi. El bahsu an ismi müellifi ma ismi kitap. Ne demek? Müellif isminin diyor, kitap ismiyle birlikte aransın mı diyor. Bunu seçmen lazım. Aramasın istiyorsan. Ee, Tezkur akhira mevdi'in indel usul il kitap min. Burada diyor ki şu seçili olan yerlerde diyor en son açılan yeri hatırlatıyor. Hangi yerde şaşat muakaran yani en son son kullanılanlar ekranında mufaddala yani ne demek e, favoriler ekranında eşşarşatul ukhra ve diğer ekranlarda. Yani bundan neyi kastediyor? Bir deneyelim. Şu anda ben Şerhu Siyer el Kebir'in 8. sayfasını açtım diye Muhammed. Bunu kapatayım. Bunu da kapattım. Şimdi muakharana geldim. Bu kitabı açtım. Bak 8. sayfada açıldı sanıyorum bunu kastediyor. Bu anlaşıldı mı acaba? Tekrar söyler misiniz hocam? Şimdi diyor ki şurada seçili ekranlarda diyor. O kitabı bir daha açtığım zaman diyor en son bıraktığım yerde açılıyor. Hı. Evet. Şaşat-ı tamam. Tezkür mü, tezekkür mü diyor Ne diyorsa bunu nasıl okumak lazım? Tezekker veya hatta bilemem. Akhira mevdi indel vusul lil kitab min. Şaşat muhaffara, şaşatul mufaddala, eş şaşatul ukhra. Bak bunu kaldırayım şimdi Ahmet. Muhafık diyeyim. Bunu kapatayım. Şu anda ben sekizdeyim ya Ahmet. Bunu kapattım. Tekrar açayım. Bakalım nerede açılacak? muhakkara'na geldik. Bak sayfa bir de açtı. Anladın mı Ahmet? Yani şöyle değil. Sen bir kitabı kapattığın zaman daha sonra açtığında kaldığın yerinden devam etmek istiyorsan, bir kitap okuyorsun. Evet. O zaman bu ayarlar kısmında ne yapman lazım? İşte onu seçmen gerekiyor. Bunlar seçmen gerekiyor. Bu anlaşıldı mı? Evet, Şimdi son. müteferrikat var. Çeşitli ayarlar. Bu neymiş? İnşa-ı İhtisar e, kısa yol oluştur diyor. Bir Şamile, Şamile için ala sathil mekteri. E, masa üstüne diyor Şamile'nin kısa yolunu oluştur. Bunu tıklarsan Ahmet, Şamile açtığın zaman eğer bilgisayarın masa üstünde kısa yolu yoksa otomatik bir kısa yol oluşturuyor. Bu anlaşıldı mı? Evet hocam. Anlaşıldı mı? Sen bir anlatmaya çalışayım. Yani şamile de onun bir kısa yollu oluşturuyor. Tamam, masasyonu atıyor. Tamam. Masa işte. Yani kitap ya. değil, hocam. kitabın şeyi değil mi? Tabii değil, Şamil'e programın. E, zaten yok mu hocam? Hayır, şimdi bak şöyle. Ben şimdi bunu bir muafık dedim. Şimdi ben Ahmet şöyle ee, screen share dedim. Şu anda benim ekranı görüyorsun değil mi Ahmet? Evet. Şu anda benim ekranda şunu sileyim ben. Bak, az önce şimdi bak, şu anda ben de şey yok görüyor musun? Şamilenin kısa evet. yok ekranda yok gördün evet. mü? Ben bu şamileyi orayı seçtim emin olayım önce. Evet. Bunu seçtim bak şunu. Şimdi şamileyi kapatıyorum amir tekrar açıyorum. Açılsın. Bak otomatik kısa yol aldı. Fark ettin mi? Evet. Bursa fark etmedim mi? Yani sildiniz şeyi kısa yolunu. Sildim. Açınca Otomatik oluşturdu. Evet otomatik oluşturdu. Ben şimdi onu kaldırayım oradan. Bak bunu kaldırdım. Muafık dedim. Şamile'yi kapattım. Tekrar açayım. Bak kısa yol oluşmadı evet. Görüyor musun? Bak şurada bir şey yok. Tabii. Tamam. Anladım hocam şimdi. Evet. Yani, bu, yani artık varsa ben bunu belki ikiden bir oluşturmasını istemediğim için ben o özelliği kaldırmıştım. Şimdi yine tekrar evet. kaldıracağım. Ama sen istiyorsan onu açabilirsin. Tamam. Bunu şu anda kaldırmış. Tâgîr-u levhatil mefâtihi lil-arabiyyeti inde bidayetil bernâmeç. Bernâmeç bernameç program demek. Yani Şamile programını diyor programın başında diyor, klavyeyi otomatik Arapça'ya çevir demek. Anlaşıldı mı Ahmet? Evet. Yani sen Şamile'de açtığın zaman Şamile içinde hani arama vesaire bir şey yazman gerekiyor ya, orada otomatik olarak klavyenin Arapça olmasını istiyorsan bunu tıklayacaksın. Şamile'de. Şamile'de tabii. Yani. Evet. Şimdi arama yerine kelime yazıyorsun ya Ahmet. Evet. Şimdi evet. Türkçe Windows kullanıyoruz. Eğer bunu seçmezsek, Orada Türkçe'de kalır. Klavyeden Arapçayı seçmek lazım ayrıca. Evet. Yani Şamili içerisinde klavye otomatik Arapça olsun istiyorsan bunu tıklayacaksın. Tensikul erkam yettebi'u idadat nizam. Sayı biçimleri diyor. Sistem ayarına uyar diyor. Bu şu demek Ahmet. Şimdi ben şöyle bu aramayı tekrar bir kitap açalım. Şimdi burada bak, rakamlar 1, 2, 3, 4, 5 değil mi Ahmet şurada? Evet. Arama şeyinde. Eğer bizim Windows'umuz Arapça Windows olsaydı bu rakamlar Arapça gözükecekti. Yani bu yeni şamile ile eski Şamile'nin bir farkı. Yeni Şamile, eğer orası seçil olursa, rakamı senin Windows'un Arapça ise, rakamlar Arapça rakam olarak 1, 2, 3'ü yazıyor. Eğer Arapça değilse de normal Bizim bildiğimiz şekilde artık Latince mi diyelim o şekilde olacak. Ama bunu bir kaldırayım bakalım ne olacak. Deneyelim. Şunu deneyelim. Bir yerinden kapatalım Bir şey değişecek mi? Bak Arapçaya döndü. Ahmet gördün mü burasını? Evet. Niçin Arapçaya döndü? Çünkü ben burada e, bilgisayarın e, şeyine Sistem ayarına uyu kaldırdığım için öyle oldu. Tamam mı? Onu da kaldırdık. Evet. Evet. Burası da bitti Ahmet. Burayla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Yok hocam. Tamam. Bir de uzun sürelim mi hocam? Süremiz bitti şu an. Aa, fazla sürmez. Bitirelim artık. Bu şey bitsin. Evet. Hı hı. Bitirelim. Şimdi e, mücelledül musavverat. Mücellet klasör demek. Burada biz Ahmet şeyi gösteriyor. Yani pdf'lerin klasörü. E, burada açıklama var. Taghirül mücelledi e, diyor ki pdf'leri yani şöyle diyorum. Fetih demek, aç demek, taghir değiştir demek. Bak şu anda bu taghir'i tıkladığım zaman Şamili'ye yüklenen pdf'lerin nerede olacağı gösteriliyor. Tamam Ahmet. Nerede olsun diyor. Şimdi tabirül Mucelledi la yüeddi ila neskin ev nakli nakli-i yani senin diyor pdf'nin olacağı diyor klasörü değiştirmen diyor. Herhangi bir kopyalama veya pdf'nin nakli neden olmaz diyor. yenbevi nakli-i el-mevcude bir nefsike ilel mücelledil cedid-i diyor. Ee, Şamile'nin diyor şeydeki PDF'den olduğu klasörü değiştirmek istersen diyor, bizzat kendin diyor, e, şeye taşıman gerekir diyor. Yeni klasöre taşıman gerekir diyor. Yani bunu tabii e, yani uğraşmaya bence gerek yok. Gerek var mı senin bence yok, yok Tamam. Fethi aç demek, tagyir değiştir demek, mücelle dönümsal olarak PDF klasörleri muvafıklığa tamam. Şimdi gelelim ihlakun tam. Bu önemli olan Ahmet. Tam kapatmak demek. Ne demek? Bunun açıklaması burada yazıyor Ahmet. Şimdi ihlakun tam demek, biz Şamile'yi e, kapattığımız zaman tam kapanmıyor Ahmet. Arka planda çalışmaya devam ediyor. Bunun sebebi ise Şamile'yi açarken daha hızlı açılsın diye. Anlaşıldı mı Ahmet? Nasıl hocam? Şimdi biz şamileyi şu anda ben kapattım, bahşamileyi kapattım. Evet. Aslında şamile kapandı ama yine arka falan çalışmaya devam ediyor. Çünkü açıklamada onu söyledik. Sebebi şu, hızlı açılsın diye. Açılırken. Hmm. Şimdi eğer sen şamileyi bir yere kopyalamak, taşımak istiyorsan o zaman Ahmet buradan ila ku tamı tıklayacaksın şu kırmızı simge var ya ona tıklaman lazım. Diyor ki muhadiku şamile ya'melu fil halfiyeti eee şamil diyor arka planda sen kapattığın halde çalışmaya devam Olsun, eder. <gülüyor> Hatta ta ki diyor bu yani program ec program kapalıken bile çalışmaya devam eder. Niçin? Ni tehkieti bedin esra. Daha hızlı açılabilmesi için. Lakin fakat ur sen şamileye bir yere kopyalamak istiyorsan ev başka bir yere nakletmek istiyorsan yani bulunduğu klasörde başka yere aktarmak istiyorsan yanbagı iglaqul muharrake nihayen işte şu kırmızı düğmeye tıklaman gerekir yoksa eksik taşınır. Istakhdim hazzir rali iglaqul muhadeki nihayen Şimdi tamam et. Sen şamileye bilgisayarda bir, bir yere koyuyorsun değil mi? Şamileye place Evet. diyelim ki D'ye koydum bunu E'ye almak istedim işte bu durumda Şamile'yi tam kapatmadan yani tam kapatmak demek şu kırmızı tıklayacaksın bak tıkladım şu anda Şamile tam kapandı şimdi tam evet. kapatmadan aktarırsan eksik aktarır düzgün çalışmaz. buna dikkat etmek lazım şimdi ben bak ekran paylaşımını açayım bak şimdi Şamile'yi tam kapattığım için bak farkı gör Ahmet şu anda Farklı gör şimdi. Bak, şu ekran çıkıyor, tamam mı? Tam zaman açılırken. Bak şu anda şamili açmaya çalışıyor. Evet. Yecri tahmilü muharrikil mektebeti Şamili diyor. Muharrik. Muharrik yani. Mecra değil değil hocam? Yecri diyor. Yani çalışıyor. yani Uyguluyor demek istiyor yani. Şamili diyor. Bak şimdi anlayacak. Bak şu anda ben kapatıyorum Şamile'yi. Tekrar açayım. Bak az önceki ekran gözükmeden açıldı. Gördün mü? Evet. Yani demek ki sen Şamile'yi başka bir yere kopyalamak ve aktarmak istersen buraya geleceksin. İhlak'ın tamdan kapatman lazım. Diğer türlü bunu kapatmana gerek yok. Şimdi burayı esas zor kısmı anlattık anlıyoruz. Geldik dersi bitiriyoruz. Bunun yanındaki bu Anil Bernamet yazan kısım, program hakkında bilgi demek. Bunu tıkladığımız zaman, bir burada Mektebet-i Şamile'nin mail adresi var. Yani biz Şamile'ye programla ilgili bir isteğimiz varsa, efendim, elimizde kitap var, Şamile'de yayınlanmasını istiyorsak ne yapacağız? Bu maile göndereceğiz. Şu alt kısımda Şamile'nin resmi sitesinin adresi var, bunu tıkladığım zaman açılır. Şurada e, yıl yazıyor. Bu da Şamile'nin versiyonu. Yani yeni Şamile'de artık versiyonlar. Yani programın hangi versiyonu oldu artık yıllarla ifade ediliyor. Şu anda benim Şamile Muharrem 1443. Onun yanında Cedidül İstar var. Cedidül İstar ne demek? Yeni versiyonlar demek. Mantıklı. Tıkladığımız zaman bu da çok önemli. Şu anda sen görüyorsun değil mi Ahmet Evet, şurayı görüyorum. Tamam. Şu anda ana ekran açık değil mi şu anda? Aslında ana ekranı bir dakika. Ana ekran açık olmasına gerek yok. Tamam. Şu anda cedid İstar var. Burada Ahmet şimdi bak şu anda sende şu var değil mi? 1441. Sen evet. şu Şamilin, Muhammed. Gördün mü? Az önce bakmıştım. Bu yazıyor. Ya, bu arada bir celemeliyse. Doğrudur hocam. Tabii. Şimdi buranın bize faydası Nahmet. Burada yeni Şamile'nin yükseltmeleri burada sırayla gösteriliyor. Bunu görüyoruz. Ve bunun diğer faydası bir şu an tıkladık Ahmet şimdi herhangi bir versiyonu. Yan tarafta bu versiyonda yapılan yenilikleri, değişiklikleri anlatıyor. Tamam mı Ahmet? Buyurun evet, efendim. Anlaşıldı hocam. Yapılacaklar. Tamam, yerlilikleri... Şimdi diyelim ki Recep ile 1441 Şaban 1441'e ne fark var? İşte şu Şaban 1441 tıkladığın zaman bak orada buralara ben baktım tek tek ama burada diyor ki şu yeni özellik eklendi diyor. E, şurada bir hata vardı bunu düzelttik diyor. İşte kullanıcılar diyor şöyle bir talepte bulunmuş bunu yaptık diyor. Yani burada Şaban ile ilgili yapılan yenilikleri, düzeltmeleri, özellikler takip ediyoruz. Yani ben şunu tavsiye ediyorum. Şamil'e diyelim ki biz şu anda yani dersimizde 1443'e göre anlatıyoruz, değil mi? Şu, an, şu anki Şamil'e o. Eğer yarın bu 1444 olduğu zaman veya da 1443 içinde yeni bir ay ismi olur. Şurada olduğu gibi. Yani yeni bir versiyon gözüktüğü zaman onun açıklamasına bakıp yenini eklenmiş diye takip etmek lazım. Mesela bak, örnek olarak bakalım. Zülkade 1442'den sonra Muharrem 1443'te bir yenileme yapılmış. Bak burada diyor ki İdafetü Hidamati Tahricil Hadis ve temiz Ruat Ruvat ve Teracimihim ve Şecaretül Esan Bak Ahmet işte, şu anda senin Şamire'den muhtemelen o tahriş şeyler çıkmaz kitaplarında. Çünkü niye çıkmaz? Çünkü bu 1443 versiyonda eklenmiş. Anladın mı? Evet. şu Tamam. Burada bu. Başka ne kaldı? Şu El Müsahane e, bunu tıkladığımız zaman e, şöyle ekran paylaşımını açayım. Şamiliğe gönüllü olarak maddi destekte bulunmak istersek o oh, burası açılıyor. Bak şimdi tıklayayım burasına. Bak şöyle bir yer açılıyor. Buradan diyor işte 5 dolar 10 dolar aylık veyahut artık yani sen Şamile programına e, maddi katkıda bulunmak istiyorsan bu şey değil. Yani zorunlu bir şey değil. İstiyorlar ama tabii e, demek ki binlerce kişi bu Şamile'nin kitaplarını indiriyor. ama da muhakkak değil mi? Masraf yapıyorlardır. E, ne diyor? Müsahim 5 dolar her ay 5 dolar diyor diyor. Veyahut da genel yardımda bulun falan vesaire vesaire. daimun katkı demek. Değil mi? bizim Türkiye'den mek bunu kimse yapar Mehmet. Sanetmek bu zor. <gülüyor> evet, belki olabilir yani evet. adam parası boldur. Bu evet. kadar hizmet evet. yapıyorlar diye tamam. Ee, en son ee, daha önce anlattığımız bir kısım var. Orayı da söyleyeyim. Şu bu kısımda ise yani Şamil'lerin bize göre en kı son kısmında burada şimdi bir Şamile'yi kapatayım. Ekran görüntüsünü açayım. Onda anlatarak dersimizi bitirelim. Şimdi buraya bir dikkat edelim açılış hamle tamam mı? Şimdi ben şamileyi kapattım. Tekrar açıyorum. Ve açılışta yeşil keşf anıt taht istiyor. Yani siz hızlı geçti yazı göremediniz. Bir şamileyi biz açtığımız zaman otomatik olarak güncelleme var mı yok mu kontrol ediyor. Eğer güncelleme de kitap varsa şu yeşil şimşeksin olduğu yerde rakam oluyor. Mesela bir Arapça, üç, beş gibi rakam oluyor. Bu ne demek? Beş varsa burada beş yeni kitap var demek anıltı. PDF simgesinin olduğu da rakam olmuyor. Sadece PDF simgesi oluyor. Onu tıkladığımız zaman, şu anda bende mesela bir tane güncellemesi gereken PDF var. Bunu güncellemek istersem, e, şu daha bakın, bedut tahmil yani yüklemeyi başlat düğmesini tıklıyorum ve bakalım ne yapacak? başlaması lazım. Şu anda bak şu anda Ahmet görüyorsun değil mi ekranı? Şu anda bak bunu o yüklüyor. Ve burada e, şu rakamlar Arapça. Ahmet gördün mü burayı? Evet. Efendim. Şimdi bak bu rakamlar niye Arapça biliyor musun? Az önce biz bir ayar yaptık ya sistem ayarına uysun mu, uymasın mı diye. Onu kaldırdığım için Arapça. Normalde benim Türkçe çıkıyordu bu. Bak şuradan oluyor. Onu hemen tekrar hatırlayalım. Şuraya gelelim. Bak şu bunu seçersem bilgisayar dili Türkçe ise rakamlar Arapça olmuyor. Bak şimdi bunu muafık diyeyim. Tekrar buraya geleyim. Bak 68'e döndü. Gördün mü Ahmet? Az önce bu Arapçaydı. Evet böylece e, Ahmet Yeni Şamile'nin anlatımını bitirdik. E, şimdi Eyvallah. haftaya Eski Şamile'yi bir, bir derste bitireceğiz. Çünkü eski Şamile'nin, daha önce de söylemiştim. Yani eski Şamile'de olup da yeni Şamile'de olmayan bana göre tek bir şey kaldı. Onu da tamamlarsak artık eski Şamile'ye ihtiyacımız olmaz kanaatindeyim. O da neydi? Sen hatırlıyor musun onu? Hocam, şeyle, e, tefsirlerle alakalıydı. Efendim? Tefsirler hocam. Tefsirler, Neydi o fark? Şöyle bakayım bana. Şimdi burada Yeni Şamile'de tefsirler Eski Şamile'de neydi? tüm tefsirler oluyordu ama Yeni Şamile'de 8-10 tane zannedersin eklenmişti. Evet. Şimdi Eski Şamile'de orayla hemen bir göstereceğim size. Onu gösterip bitireyim. Bu önemli çünkü. Şimdi Yeni Şamile'de El Kur'an-ı Kerim simgesini tıkladığımız zaman şurada tefsir kitap adları var. Şu anda bende 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bu Eski Şamile'de 100 kadar. Şimdi bu yeni Şamile'de yaptıkları açıklamaya göre bu tefsir kitapları kontrol ederek sırasıyla bunu ekliyorlar. Tabu bu ne zaman bunun kontrolü biter, eklemesi biter bilmiyorum. Bak bunu mukayese etmek için ben şu anda bir dakika, onu da mukayese ederek bitirelim Ahmet tamam mı? Bitirelim hem önümüzdeki haftanın bak şurada da eski Şamile'yi açayım şimdi. Evet, şurada Eski Şamil'e bunu haftaya kısaca ana hatlarla anlatacağız inşallah. Burada bak bunun tefsir kısmı şurasıydı. El-Kur'an-ı Kerim ve tefsir diyor. Tıkladım. Bak burada Ahmet görüyor musun? Şurada bütün temel tefsirler var. Bunu ben bir ara saydım. Yüz kadar tefsir var burada. Evet. Yenisinde ise henüz az var. Beş tane var. Yani benim kanaatime göre e, bu temel tefsir kitapları yüz kadarlama temel tefsir kitabı yeni şamile aktarıldığı zaman artık eski şamileye ihtiyaç kalmaz. Tek bir özellik kalıyor. Şu ana kadar yeni şamilede de olmayan başlamıyor. Ne nedir o aklında kaldı mı? Ee, tekrar O soran. da hadis şerhi. Şu var, şu simge bak. Hmm. Evet. Şerhun hadis. Bu şerh yazıyor mu? Hadis şerhi. Yani bunu da Bununla ilgili mesela Şamil'e de açıklama görmedim. Bunu aktaracaklar mı? Burada da şu var. Bir hadis kitabı açalım. Mutunur hadis. Sahi Buhari. Evet. Şöyle bir hadis kitabı açalım. Bu hadisin şerhi olduğu zaman aktif olur. Bak aktif oldu. Evet. Gördün mü Ahmet? Evet. Bunu tıkladığın zaman şöyle o hadisin Şerhın al şu. Evet. Şerhum evet. inel kitab fetül bari tamam mı? Henüz bununla yeni ilgili. Yeni şamilede nasıl bunu? Efendim yeni şamilede bununla ilgili bir e, simge yok ve onunla ilgili bir açıklamada okumadım. Yani ilk şamile çıktığı zaman biz tefsirleri ekleyeceğiz, kontrol ettikten sonra da yazıyorlardı. Ama bununla ilgili bir açıklama görmedim. Artık bunu ekleyecekler mi eklemeyecekler mi bilgim yok. Ama burada keşke hocam yaparken bunlara dikkat etseler Hayır bunu de. da yapacağız ama e, tefsir yani. Ayet tefsirleriyle hadis şerhi arasındaki fark şu benim gördüğüm kadarıyla eee hadis şerhi kısmında birer şerh kitabını kullanmışlar. Tefsirde olduğu gibi yani böyle temel bütün tefsir kitaplarında olduğu gibi burada da bir hadise tıkladığın zaman bütün e, onun şerhlerinden bunu görme imkanı yok ama en azından bir tane de olsa tabii işe yarıyor yani. Tamam böylece dersimizi bitirdik Ahmet inşallah. Allah izin verirse haftaya El Mektebeti Şamil'in eski versiyonu yani 3.65 yıl öncekileri kast ediyoruz. Bunu anlattıkça bir, bir derste anlatacağım bunu. Ondan sonraki hafta inşallah e, siz konuşuruz o zaman. Fakültüye gelirsiniz. Sizi bir uygulamalı sınav yaparım. Ama biz ders işlemeye devam edeceğiz. Bundan sonra sırada ne var? Yani eski Şamil'i bitirdikten sonra ondan sonraki hafta Allah izin verirse Zotero'ya. Zotero programını e, kullanımını anlatmaya çalışacağız. Evet, dersi burada bitiriyorum. Esselamu Aleyküm. Ve Rahmetullahi ve barakâ. Hocam, hocam önümüzdeki hafta ben olamayacağım da e, sıkıntı olur mu? Siz yine dersi anlatırsınız. O zaman seni beklemeden e, dersi anlatıp kaydedeyim. Tamam. Tamam hocam, önümüzdeki hafta bu şekilde olsun. İnşallah, tamam. Hayırlı günler, hayırlı